Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın, iyi seyirler. Zuhal Topal'la Sofrada 21 Aralık 85. bölümünde Gelin Özlem Hanım ile Kayınvalidesi Müdahar Herkayam Hanım yarıştılar. Özlem Hanım oldukça genç bir gelin. Henüz 20 yaşındaki gelin hanım sadece bir yıllık evli. Müdahar Kayan ise hırslı bir kayınvalide olarak dikkat çekmesine karşın programda herkesi şaşırttı. Gelin hanım mutfakta heyecan yaptı ve biraz da panik yaptı. Özlem hanım masada kayınvalidelere yemeklerini servis etti. Ama beklemediği bir durum yaşandı. Kendisini desteklemesi beklenen kayınvalidesi Müdahar hanım, kendi gelinini eleştirdi. Zuhal Topal bile o anlarda şaşkına döndü. Müdahar hanımın gelini desteklememesi ve kusurlarını hemen ortaya dökmesi diğer kayınvalidelerin garibine gitti. Özlem Hanım ise tecrübesiz bir gelin olduğunu ve heyecanladığını, panik yaptığını söyledi. Güldehır Hanım'ın da gelinini beğenmemesi ilginç bir durum olarak kayıtlara geçti. Özlem Hanımı savunmak Suhal Topal'a düştü. Gelin hanımı kayınvalidesi savunmayınca ve jüri üyesi gibi eleştiriler yöneltince dengelemek Suhal Topalı üzerine düştü. Gelin hanım yemeklerinin beğenmemesine karşın mutlu olduğunu ancak biraz burukluk içinde kaldığını söyledi. Bu anlamanın da düşük olacağını belirtti. Kayınvalidesi Nedra Kırgın olduğunu söyleyen Özlem hanım, kendisini savunmamasına üzüldüğünü belirtti. Meryem hanım 2 puan verdi. Emine hanım 2 puan verdi. Nazende hanım 3 puan verdi. Gülay hanım 2 puan verdi. Özlem Hanım'ın evinde tüm gelinler ve kayınvalideler büyük final için toplandı. Trabzon'daki büyük finalde gelinler arasında ciddi bir tartışma yaşandı. Hakkının yendiğini söyleyen gelinler kendilerini savundular. Haftanın birincisi, haftanın ikincisi, haftanın üçüncüsü ve dördüncüsü aynı puanı alan Kübra ve Züleyha Hanımlar oldu. Toplamda bir dokuz puan aldılar. Haftanın beşincisi Özlem Hanım oldu. 13 puan aldı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.